Bugün 15 Kasım 2022 salı Mars günündeyiz Aslan burcunda ilerleyen ay güne yaratıcı ve güvenli enerjiler veriyor sosyal yaşam sanat hobiler çocuklar aşk ve flörtler günlük yaşamda daha fazla öne çıkabilir beğenilme ve takdir edilme ihtiyacıyla kişisel potansiyelimizi daha rahat ortaya çıkarabiliriz bugün akrep burcunda ilerleyen güneşle balık burcundaki Neptün arasındaki üçgen açı kesinleşiyor Yüksek ilhamlar alabileceğimiz, hayal gücümüzün ve vizyonlarımızın artabileceği bir gündeyiz. Gerçekçi temellere dayandırdığımız, gerekli çabayı gösterdiğimiz alanlarda ilahi yardımlar alabiliriz. Sevgi, aşk, şefkat, romantizm, merhamet gibi kavramlar gün genelinde etkili olabilir. Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Oğlak Burcu'ndaki Plüto arasında etkinleşen uyumlu açıda düşüncelerimizi derinleştirirken ilgilendiğimiz alanlarda daha tutkulu ve hırslı olmamızı analiz yapmamızı sağlayabilir. Gizli ve bilinmeyen konulara ilgimiz artarken bazı sırlar da ortaya çıkabilir. Konuşmalarımızda kelimelerimiz çok güçlü ve ikna edici olabilir. Akşam saatlerinden itibaren etkinleşecek Venüs-Jüpiter üçgen açısı en şanslı görünümlerden biri olarak maddi manevi fırsatları arttırabilir. İyimser ve keyifli olabileceğimiz akşam saatlerinde maddi manevi şanslarla karşılaşabilir, verimli sonuçlar alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.